Başkanım ne yazık ki böyle e, te, Büyükçekmece Tepecik Spor'un ismi böyle kötü olayla anıldı ama hani ben sizinle böyle daha böyle şey bir program yapmak isterdim böyle Tepecik Spor üzerine böyle futbol konuştuğumuz bir program yapmak isterdim ama kısmet böyleymiş. Evet evet. Önce bir başkanım Halilat'ı sorayım. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Sağ olun Allah razı olsun işte ne yapalım bildiğiniz gibi işte. Ee, futbolla beraber işte ilk yarının son maçını işte Tarıca Gençler Birliği'yle oynadık. Şu anda Pazartesi gününe kadar bir izin verdik. Pazartesi günü e, top başı yapacağız. Tabii ki e, az önce dediğiniz gibi e, Büyükçekmece Tepecük Sporu böyle anılmasını ben hiç istemiyorum ama talihsiz bir e, maç oldu diyelim. E, ilerleyen şeylerde anlatacağım nasıl olayın olduğunu şeyini bir anlatacağız tabii ki. Başkanım ben şimdi bilmeyenler için bir özet geçeyim. Hani sizde benim bir hatam olursa düzeltin olur mu? Şimdi evet. e, iki kulübün de sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşımları inceledim. Tam olarak şöyle bir şey gördüm. E, maçın uzatma dakikalarında Darıca Gençler Birliği hücum yaparken top taça çıkıyor. Doğru mu değil mi? Doğru. Topun Doğru. Taça çıkıp çıkması, çıkması konusunda hakemin vermiş olduğu tartışmalı bir karar var. Yani... Benim gözümle, hani ben böyle vicdani olarak değerlendirdiğimde kaç kararının tepe, Tepecik Spor'a verilmesi gerekiyorken Darıcı'ya verilmiş gibi bir algım var benim. Şimdi orada değildim, çekim de çok iyi değildi ama Hani sanki orada bir hatalı karar var gibi. Devamında e, topun çıktığı yerle Taç'ın kullanıldığı yer arasında da bir 3-4 metre, metre mesafe var. Pozisyonun ne? devamında da gol oluyor. Goldden sonra da ortak birbirine giriyor anladığım kadarıyla. Doğru, Başkanım doğru. sizden bir dinleyelim ee, o anda neler yaşandı. Sonrasını da burada benim önümde çok soru var. Bakalım nasıl programı bekliyoruz. Siz bir o anları anlatın. Siz stadyumda protokol öğrendiğime doğru. göre. Protokol değildir doğru. Şimdi e, e, bunu buradan üstelik de söylüyorum. Yani ben 20 yıldan beri Türk futboluna hizmet eden bir kulübün başkanlığını yürütüyoruz. Uzun yıllardan beri e, kulübün başkanlığını yürütüyoruz. Biz çok kulüplerle hep kardeş kulüp hep tostane bir şekilde bu zamana kadar hep devam ettik. Mesela Tarıca Gençleri Birliği bu sene ilk defa Tarıca Gençleri Birliği'nin aynı ligde yani ikinci grupta mücadele ediyoruz. İlk senemiz. Şimdi Tarıca Gençleri Birliği tabii ki e, köklü bir kulüp. Çınar Ağacı işte dün akşam da bu programda işte başkanı da ben dinledim. Bizim kulüple ilgili bir sorunumuz yok. Az önce sizin dediğiniz gibi taça çıkan bir topu yani Tarıca Gençler Birliği'nin bir futbolcusundan top taça çıkıyor. Ve bizim yetek kulübesinin de önü ve dörtüncü hakem ve orta hakemin de yani yakın mesafede olan bir pozisyon. Burada şimdi top taça çıkıyor. Tarıca Gençler Birliği'nin futbolcusu topu alıp bizim oyuncuya verecekken beden hareketlerinden de öyle anlaşılıyor başkanım. Yani rakibe ha. verecek gibi ama bakıyor hakem top, topu İşaret onlara vermiş. Ediyor. Ve hızlı kullanıyor ediyor. Evet. Evet. İşaret ediyor. Çocuk hızlı bir şekilde taşı kullanıyor. Tabii ki pozisyon gereği kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Top yani, korneline çıkıyor. Korneline çıkıyor. Korneri çıkıyor. Şimdi bu tabii ki burada bizim yönetim olarak yani bizim yedek kulübemiz olsun, işte bizler protokol'dan olsun orada maçı seyretmeye gelen işte Tarıca Gençler Birliği'nden 20 kişi, onlardan 20 kişi bizden yönetim olarak orada maçı seyrediyoruz. Bizim de orada öyle bir tepkimiz oldu. Ama yani biz şimdi hakemlerle bunu yanlış görebilir. Biz şimdi her şeyi hakemlerin üzerine yüklemek istemiyorum. Yani bu alışık oldu artık. Onun için bu pozisyondan dolayı bu olaylar oldu. Yani ben Büyükçekmece Tepecük Spor kulübü olarak, yönetimi olarak ben bak bu olaylarla ilgili Tarıca Spor yani Tarıca Gençler Birliği kulübünden yani şahsım olarak ben özür diliyorum. Bize yakışmayacak olaylar oldu. Ama bu olayların akışını ilerleyen şeylerde sizinle paylaşacağız. Yani olmaması gereken olayla, bunları devam ettireceğiz. Sıkıntı yok orada. Sevgili Başkan, Arif Başkan, özürden fazlasını ama hocam. Başkanım. Şimdi, yani... e, şimdi e, o konulara gireceğiz tabi. Arif gireceğiz. Başkanın konuşmalarını bizde e, onlara karşılık cevap vereceğiz. Ama gerçekten e, ben üzüldüm. Ama şimdi dün o sizin yapmış olduğunuz o Arif Başkanlanki programda, mesela o köründüler var ya köründüler, onların vermiş olduğu köründüler. Ama Öncesi yok değil mi başkanım? De, o öncelerini de orada benim kalecime maç bittikten sonra benim kalecimin üzerine kale arkasından top toplayıcılar, yedek kulübesinin 7-8-10-11 kişinin benim kaleciye yüklenmesi o, o, onlar var mı? Ama onlar Baş, bizde başkanım var. Başkanım sizin paylaştığınız videonun da öncesi yok sanki. Sağ içinde insanlar var. Hani daha öncesinin kaydı yok mu o konuyla ilgili? Var. Hepsi var. Hepsi var. Keşke biraz daha öncesinden paylaşsaydınız. Başkanım yarıda başlıyoruz. Ya doğru. Yani olabilir ama şimdi onlar kendilerine göre bir kesindi yaparak bunu paylaştılar. Bizim basın arkadaşımızdan yapılan yani başladığı mesela pozisyonun benim hakem düdüğü çalıyor. Benim kalecimin üzerinde kombiler orada yedek kulübesi. Ha belki de sevinmek için mi yaptı? Bizim kaleciye it, it, it yaptılar. Şimdi tam onu da biz göremedik yani orada. Sadece hükmeder imdiler oldu. Sizin videoda tekme videosu yok haberiniz olsun bu arada. Ya onu biliyorum. Eleştiri olarak kabul edin. O konuyu da konuşacağız. O konuyu da konuşacağız. O tabii ki o yanlış bir şey. Ben onu hiçbir zaman etmiyorum yani. O Alper Sürücü'nün niye öyle yaptı? Şimdi nedir? E, son maçtı. Herkese izin verdi. Pazartesi günü toplanacağız. Biz gereken yani o futbolcularla da görüşeceğiz. Ama ben onu ta, şey yapmıyorum yani doğru bir profesyonel bir futbolcunun öyle bir şekilde yapmasına yani nasıl ben anlam veremedim. Bak 20 yıllık bir profesyonel kulüp olarak camianın içindeyiz. Yani o kadar maçlara çıktım. İlk defa böyle bir pozisyonlu bir maç oldu yani, yani orada ben o topçularla görüşeceğim, gereğini de yapacağız zaten. Başkanım, da. Arif Sürücü, Alper Sürücü'yü siz tanıyorsunuz. Alper özünde nasıl bir futbolcu? Alper Sürücü, o gün inanın ki e, maçtan sonra tabi o şikayetler, mükemmetler olduğundan sonra işte Karagol'da işte hastaneden. Alper Sürücü daha bir buçuk aylık bir baba, baba oldu kendisi maalesef hanımı da maçtaydı biliyor musun İzmir'e gidecekti hanımı da maça geldi maçtan sonra İzmir'e gidecektiler yani ben Alper e, bu bir buçuk sene oldu bizim içimizde yani yani kişilikli efendi çok iyi bir bros. yani ben anlayamadık yani o nasıl niye oldu ben ona çözüm veremedim bir asker kontrolü problemi yaşadığını düşünüyor musunuz? Yok ben ona kesinlikle öyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü bir buçuk seneden beri bizim camianın içinde Geçen senede benden diyor Paşarılı bir oyuncu. Ağlaklı bir oyuncu. Yani gerçekten brosener bir futbolcu yaşandısı var. Yani şimdi yanımda durduğu için Şimdi ben ben bile şokta oldum. Yani şok oldum yani böyle bir e, Niye böyle bir şeye kalkıştı? Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey ben kesinlikle büyük çekmece tebessü olarak biz kabul etmiyoruz zaten. Yani bu konuşulacak. O hangi atmosfer orada arkadaşına yani yüklenme olduğu acaba ondan dolayı mı? Yani başkanım olamam. skor 1-1 olmuş. Bir taraf sevinçli, bir taraf son dakikada puan kaybetmiş. E şimdi playoff'a oynayan iki takım iki takımın da hedefleri var. Adran evet. tavan yapmış. Bir taraf sevinçli bir tarafta. O anda hani da böyle 20'li yaşlarda olan oyuncular Öyle üstünde oyuncu yok. Ee, bir orada bir adrenalin olmuş ama olayların çok büyük olması ne yazık ki üç oyuncunun kırmızı kat maçın karakolda bitmesi. Ee, ben şeyi sormak istiyorum. Ee, paylaşılan videolarda bir protokolde gerginlik var. Protokol gerginliği ile ilgili yorum almak istiyorum. Ya şimdi protokolda tabii ki biz şimdi orada ee, çok rahat, çok düzgün bir maç seyrediyoruz. Yani bir beraber yani hem Tarıca yöneticileri hem biz oradayız. İnan ki böyle dört dörtlük bir maç. Yani de o taç pozisyonuna kadar inan ki yani her şey dört dörtlük. Yani biz kolek çıkıyoruz, e, Tarıca çıkıyor, işte biz orada şey yapıyoruz. Ama e, tabii ki o altı numara bizim Alper'in işte o pozisyondan sonra işte Taraca'nın yöneticileri işte böyle bir futbolcu mu olur böyle bir yani bu nasıl bir şey. Ondan dolayı biz ve onlarla aramıza böyle bir ufak tefek bir tartışma oldu ama büyüdülecek bir tartışma olmadı yani. Orada zaten o kısa bir şekilde hepimiz dışarıya çıktık zaten. Onda sıkıntı yok yani o kadar şey olur yani o atmosferde yani işte o pozisyona inan gibi ben de çok üzüldüm yani şahsım olarak çok üzüldüm. Başkanım, sezonun son maçı çok yüksek ihtimal türbünlerde açık olacak. Ee, taraftarların gelmesini istiyor musunuz? Yani emniyet ya bizim, bu konuda yüksek ihtimal bir karar alacaktır zaten. Size kalmaz, ben az çok biliyorum bu işleri başkanım. Ya şimdi, emniyet Darıca taraftarını kabul etmeyebilir bu konuda. Bu konuda da bilgi verelim çünkü altta bununla ilgili çok fazla yorum var. Ya şimdi bizim Darıca Gençler Birliği yani taraftarlarla bizim taraftarlar arasında çami olarak bir sorunumuz yok. Ama yani, emniyet öyle düşünmez Başkan ya yani emniyet, emniyet farklı hareket ediyor. Ya şimdi tabii ki emniyet şimdi bu maç aslında bu maç e, bu kerginlik bu şikayetler ben bunlara kesinlikle katılmıyorum. Dün akşam da başkan söyledi yani işte arattırdılar ya biz yani arattırdık da yani şikayet olması ve olacağız. Bunun en büyük sorumlusu bizleriz. Ben buradan söylüyorum. Orada e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun temsilcisi, gözlemcileri maç bitmiş. Hakemler soyun modalarına girmiş. Bizim futbolcular sahanın içinde. Futbolcular kendi aralarında tartışabilir. Ama bizim o alana o alana bizim kulübolara yöneticiler ve e, hem Tarıcan'ın hem bizim Büyükçekmece Tepeci Suponu'nun orada Olmamamız lazımken biz oraya müdahale ettik. Yanlış. Bildiğimiz halde yanlış. Yani bildiğimiz halde oraya biz gittik. Olayı daha çok fişekledik yani. Hem Arif, başkan, değil mi başkan? Hem Arif başkan hem ben ve bizim yöneticiler onların yöneticiler oraya girip olayı daha çok bizler fişekledik yani. Bunu ben buradan açık söylüyorum. Arif Başkan'ın da hak marumiyeti varmış galiba. Yani daha evet, önceki maçlarda soyunma odasına indiği için. Arif Başkan'ın oraya hiç gelmemesi lazım. Bak, şimdi bir cezada alacak gittim. maalesef. Bak şimdi Arif Başkan biz oraya gittik. Ben hayran kaldım ve orada da yetkililer arkadaşlarla da görüştüm. Hayran kaldım daraja gençler birliğinin tesislerine, itman sahasına, sahasına bırıl bırıl. Ama şimdi biz Arif Başkan'ın hak marumiyeti olduğunu ben bilmiyordum. Sonra oradan öğrendi. Orada işte kendine bir yer ayarladı. Oradan maddi seyrediyor. Tamam maç bitti. E sizin bu tarafa gelmenizi niye geliyorsun ki? Maç bitmiş. Geç tesisine. E zaten biz de protokolden çıktık. Araçlarımıza binip devam edecektik. E bu olaylar saham ne olunca bunlar oraya gelince e biz de tabii ki de oradaki futbolcu kardeşlerimi onları orada ben bırakamam. Mecbur biz de olayın içine girdik. Bu olay böyle büyüdü büyüdü büyüdü en sonunda Emniyete kadar taşındı yani. Keşke olmasaydı karakolda keşke olmasaydı baş... yani bunu ben yani keşke olmasaydı karakolda yani, şikayetçi olma durumlarıyla ilgili biraz bir şeyler anlatır mısınız? Ya aslında? şimdi orada başka bayağı bahsetti. Işte, Telefonla aradılar, e, arandı şikercici. Işte, Aradık telefonumuza bakmadı. Ya fark etmez. Bakıp bakmaması önemli değil. Orada yetkili arkadaşlar vardı yani iki tane güzel kulüp. Tarıca Gençler Birliği, Büyükçekmece, Deveci Spor. Yani buna gerekmez. Yani tabii ki e, bize de bir şeyler söylendi. Biz dedik bir de, arayalım. Böyle şikayet mi gayet olmasın yani. Yani bu nedir? O anda orada özür dileme olmaz. Ben şimdi futbolcular maç biter, ergez gider. Onlar zaten telefonlarla görüşüyorlar. Yani özür dile, Onlar özür dileyecek. Ben niye özür dileyim ki? Olay biz yapmadık ki, ne Tarif Başkan yaptı, ne Temeleği boğu yaptı. Başkan onlar arken... Alper sürücü özelinde hani. Ya Alper sürücüye bak, ben Alper sürücüye benim futbolcumdur diye yani arka arka çıkmam lazım ama Başkan oradaki... böyle emniyet önünden fotoğraf da paylaşmak biraz hoş karşılanmadı ne yazık. Şimdi tabii ki ya orada şimdi onu da ben tamam doğrudur ama futbolcuma ben sahip çıkmam lazım. Şimdi Arif Başkan orada bazı cümleler konuştu. Ben ona yakıştıramadım. Yani onun için yani burası Tarıca yani buradan ya bunlar gerekmez. Bunları ben biz 20 seneden beri nerelere girdik nerelere çıktık. Yani biz oraları iyi biliriz. Ama Temel Eyvoglu da gider. Arif Gülen da gider. Tarıca Spor Gülübü orada. Büyükçekmece Tepeci Spor da burada. Bizler gideceğiz. Çamihalar kalıcıdır çamiaları birbirine düşman ettirmek istemiyorum. Anladın mı? Biz her yere gittiğimiz zaman karşılanmasını da bilen, bize geldikleri zaman da karşılayanları da biz biliyoruz. Nasıl davranacağım yani misafir berberliği biliyoruz. Onda bizim sıkıntımız yok. Üzül, üzüldük mü? Üzüldük. Şimdi Albert Sürücü bu sene bende sözleşmesi bitiyor. Seneye belki de Tarıca'ya gide. Şimdi da benim e ee, bir tane oyuncum oyunu Ahmet Özer. Ya yani buradan da ona geçmiş olsun dileğim yani sakatlandığı uzun zamandan beri oynamıyor çocuk. E ee, öyle bir şey yok. Çağmayalar her zaman kalıcıdır. Bunu ben bunu her zaman söylüyorum. Şimdi biraz bana yükleniyorlar. Başkanım Arif Başkan'ın cümlelerini konuşsana diye alttan ben biraz baskı yiyorum. Kendisi şöyle başkan... bir kendisi şöyle bir cümle kurdu onu sormak istiyorum. Alper sürücünün sözleşmesini feshettin, feship bedeli neyse ben cebimden ödeyeceğim dedi. Şimdi şimdi bir Bununla başkana, ne bir başkana o cümle yakışır mı? Sen büyük çekmecede yani ben yorum katamıyorum yok. ne yazık ki ben çünkü altta herde peçetler var, her darıcalar var. Bu öyle bir şey yok. Onu ben gazen kabul etmiyorum. Onu kale bile almıyorum o cümleyi. Türkiye Futbol Federasyonu. Bize 15 tane dosya gönderdi, savunma küp gönderdi. Onlar da soruyor Başkanım. Evet. Ha, biz Arvill sürücülerin Pazartesi günü görüşeceğiz. Sözleşmesi fesedilir edilmez ceza cezaver onları konuşacağız. Ama öyle kulüp olarak fesetsin, parasını ise biz veririz. Sen büyük çekmecede debeciğim sporum çam yaz yani Kulüpten fazla zengin değilsin. Paran varsa futbolculara hani git ver yani. Ben onu kabul etmiyorum. Yani biz çamiye olarak kabul ediyoruz. O lafı bir kere almasını özür dilemesi lazım. Arif Sürücü top toplayıcı bile olmalı diyor. E, Başkan. Aa, Alper Değil Sürücü mi? pardon. Şimdi Alper Sürücü'nün top, olması... top toplayıcı olması ne Arif Başkan'a ne Temel Başkan'a bu, bunları söylemek düşmez. Ar, e, Alper sürücü profesyonel bir futbolcudur. Öz geçmişine baktıkları zaman e, Alper sürücünün nasıl bir futbolcu olduğunu herkes bilir. Ama bir maça bağlanmamalı. Yani bir maçta o hareketi diye yaptı psikolojik sorunlu yani tabi bunları konuşmadan bir şey desek bana yakışmaz. Ama benim futbolcum ben her zaman futbolcuma sahip çıkarım. Ha gerektiği yerde de cezasını da veririm. Yani çok, ee, çok, çok o kramponları biliyoruz oldu. başkanım. O kramponların ne yazık ki çok sert çivilerde oluştuğunu biliyoruz. Çiviler var altında. Hani evet. normal tekmeyi yakıştıramayız. O kramponlarla tekmeyi hiç yakıştıramayız. Hele yerde yatan birisine tekmeyi ultra yakıştıramayız. Ben onun için şimdi, söylüyorum başkanım. Şimdi şu, o pozisyona şimdi bizdeki pozisyon şimdi tabii ki bak şimdi sürücünün o kramponlu böyle atlaması vurması onu taksiye etmiyoruz. <gülüyor> Ama Arkadaşına 10-15 kişi paskı yaptığı zaman o sarı yelekli olan futbolcu koşarak oradan geliyor. Oraya doğru şey yapıyor. Mücadeleye doğru gidiyor. Ona kastlı olarak mı? Niye yaptı? Üzüldük. Olmaması gereken bir olay. Ama olmuş. Şimdi bir insan bir hata yapar. O hatasından o adamı Sonsuza kadar cezalandırmamak lazım. İlk önce bir kendisinden görüşü, tekrar bunu biz pasından da paylaşacağız. Yani belki de Alper belki de o çocuğu aramıştır. Ben şimdi bilemem. Yani bu futbolcular birbirleriyle zaten görüşüyorlar. Işte. Yani bu yıllarımızı Hı. verdik. Kimlerle çalıştı, kimlerle. Yani şimdi futbolcu kardeşlerimiz, yani hiçbirinin arkasından konuşmak istemiyorum. Yani maç esnasında gibi hadiseden dolayı. E öyle oluyor ki insan, adamın ayağı kırılıyor. Sözünü kapatıyor. Ama evet. Alper Sürücü'nün yapmış olduğu bu olay biz camiamız olarak da kabul etmiyoruz. Bak o futbolcudan bak o futbolcudan yani Alper Sürücü'nün o vurmuş olduğu oyuncudan ben özür diliyorum. Bak o çocuktan özür diliyorum. 19 yaşında bir çocuk. O da formasının hakkını veriyor. Ekmeğini ondan kazanıyor. Biz o çocuğu da yani benim futbolcum yaptı diye o çocuğu da yani o yaptı veya bu yaptı dememek lazım. O çocuktan mesela o da ekmeğinin beşinde o çocuk. Daha pırıl pırıl gençlerimiz yani. Biz gençlere önem vermemiz lazım. Katılıyorum bak şimdi Adil Başkan'ın bazı cümlelerine katılıyorum. Pırıl pırıl genç çocuklar mücadele ediyorlar. Ekmeğinin beşinde. Ama öyle bir olayda da o çocuğun Allah göstermesin Bir sakatlık geçirdi Şu anda durumu iyi. Biz takip ediyoruz. Ama olmaması gerekiyordu. Ben yani Alper sürücü eğer aramamışsa pazartesi günü gelecek. Eğer aramamışsa ben arattıracağım. O futbolcuyu arattıracağım. Bir, özür dileriz. Ama o o gün orada özür dilemek olmaz. Olmaz. <Gülüyor> Başkanım Anladım. hani Alper'e bir ceza verecek misiniz peki? Hani savunmasını aldıktan sonra? Ya şimdi Alper'e yani ceza, e ceza verecek zaten. O belli de. Siz bir ceza verecek ya bir ya Tabii olarak? ki biz de bir ceza vereceğiz. Ama... Genelde prim cezası falan oluyor. Başkanım bundan. Ya prim e, cezası değil de ki e, yani şimdi Alper'in e, ilk önce onu niye yani o, o, o hareketi niye yaptı? İlk kere onu bir kere verecek ki biz ona göre ceza vermemiz lazım. Yani onu bir acıklaması lazım. Ya sen bir profesyonel futbolcusun. Sen ekmeğini bu profesyonel olduğun için para kazanıyorsun. E sen şimdi orada o hareketi yaptın. Hem bizim kulübe zararı, yani büyük çekme cebece cuksu para. Peki da 8-10 maç ceza alacak. Peki da sözünü kapatacak. E bizde de Alper Özlü'nün sözleşmesi bitiyor. Ona göre biz kulüp olarak yöneleceğim kurulu olarak bir karar alıp cezamı veririz. Sözleşmesini fesme ederiz. İşte şu anda konuşmak erken. Ama çocuğun da bir fikrini almam lazım. Ona göre karar vereceğiz. Yani. En kısa zamanda vereceğiz tabii. Ama gereken hı. ceza zaten federasyon verecek. Şimdi hı, düşün hı. ki bir projesinde federasyondan gelen ceza bir futbolcuya 8 maç 5 maç 10 maç geldiği zaman o futbolcu sözünü kapatmış oluyor, ekmeğini çalıyor ama Bir hada da ekmeğin gidiyor. Ona zaten büyük ceza veriliyor zaten. Yani bizim vermemize gerek federasyon veriyor zaten. Sana 5 maç altı maç oynamayan bir oyuncu ekmeğin gitti ekmeği. Şimdi başkanım öncelikle ben ne Darıca'yı savunuyorum ne Büyükçekmece Tepecik Sporu savunuyorum. Ben ortadayım. Yani altta Darıcalılar beni Tepecikli, tepeciklerde de Darıcalı ilan etti. Onları yok, böyle tezikliğimi iletiyorum. Sen doğrusunu yapıyorsun, sen doğrusunu ortadasın Şimdi sen. başkanım e, PFDK'ya sevkler var. E, çok sayıda iki kulüpten de. Siz savunma yaptınız mı? Yani bu, bu ben, bak şimdi buradan de... söylüyorum. Ben kesinlikle, bak şimdi hiçbir savunma vermeyeceğim. Bak biz bak ben bile tedbirli sevk edildik. Biz yani benim kalecim hiç yani kalecimi paskıya buluyor. Kalecim olayın içinde yok yani onu da onu kalecimi de koydular. İşte Alper'i biliyorsunuz Alper savunma vermeyeceğim her yani Türkiye Futbol Federasyonu'na hiçbir cevap yazılı olarak bir savunma vermeyeceğim. Ne hak ettiyse ben de hak marubiği de alacağım. Onlarda ne ceza yapacaksa herkes alacak ki. Bunun önüne geçelim. Yoksa biz savunma versek ne olur vermesek mi? Olmaması gereken. Federasyon neye saygı duyuyorsa verecek. Maddeler var. O maddelere göre cezalarımızı alacağız. Başkanım ben bir duyuru yapayım. Arkadaşlar sorusu olan yazsın. Hani biz de soru sormak istiyoruz diyorsunuz ama soru yazmıyorsunuz. Siz yazın ben dile getireyim yani. Hani taraftarlar tam durumu anlamamışlar başkanım sanki ben çıkacağım da onlar böyle yayına girip soru soruyorlar şimdi bak şimdi, bak, şey şimdi bak şimdi bak şimdi ben e, tarıca taraftarlarını seviyorum onlar evet. da beni çok seviyorlar biz e, onlar beni çok iyi tanıyorlar bizim camiyalarla bizim işimiz yok ya yani bunu bak üstüne basa basa söylüyorum tarıca gençler Birliği spor kulübü ile büyük çekmeceli tebeccuk Camialar, iki camia, iki taraftarları diyelim bizim taraftarlarla, tarıca taraftarla arasında hiçbir şey yok. Eğer inşallah şu korona şeyinden kurtarırsak, türbünler seyircili olursa, yani emniyet tesakiye yazı verin, ben yazı vermeyeceğim, taraftarlar gelsin, gelsin. Emniyet türbinler tek sormuyor gelsin. başkanım haberiniz olsun. Yani emniyet kararı alıyor, valilikten geçiyor yani. Ama yani... Ben de az çok biliyorum. Yok yok biliyor hüsmet varsa yani iki kulüp arasında mesela dün akşam başkan orada ne söyledi işte Bayrambaşay ile Tarıcı arasında bir hüsmet var. Evet. O olabilir. Ama bizim Tarıcalan böyle bir şeyimiz yok. Ya emniyet risk gördüğü zaman validen karar e, tabii ona, ona saygı duyarız onda bizim şeyimiz yok. O, o farklı. Gözlemci raporuyla ilgili bilginiz var mı? Başkanım var var. Gözlemci yazdı zaten. Bütün her şeyi yazdı. Ben onları da okudum. Yani yazdıkları doğru. Ben sadece közlemciye evet. şunu söyledim. Yan evet. yana orada o protokolü hakem Taç'ı verdi ya Tarıca'ya kullan diye. Dedim evet. bak bakayım, hocam dedim görüyor musun? Közümüzün önünde dörtüncü hakem orada orta hakem orada. taş futbolcu bize verecekken tacı bak o pozisyon güzeli maçın atmosferi ne güzel gidiyordu. Ne oldu? Bir pozisyondan dolayı şu anda Tarıça, Büyükçekmece arasında böyle bir olaylar var diye. Bak kim çıkarttı bunu? Kim Anladım. çıkarttı? Hakemden başladı yani. Ağır Başkan'a da siz hakem demişsiniz galiba. O da hani tekme hakeme atmadı şeklinde bizim galiba. Bizim tepkimiz bak bizim cami olarak bizim tepkimiz hakemeydi. Ben mesela protokolda da hakeme tepkim vardı. Benim yetek kulübemde de ee, hocalarım olsun onların da tepkisi, hakemi hocam emeğimizin karşılığı emeğimiz bir insanın emeğini bu bir haftadan beri bu takım hazırlanıyor ağaçısından tut malzemecisinden tut futbolcu kardeşlerim, teknik ekip hepsi bir emek için mücadele ediyor. ya kardeşim dikkat et ya açık açık yani açık açık ha, şimdi buradan şimdi e, Arif Başkan diyor ya şey e, o zaman Profesyonel futbolcusu. Tacı senden çıktı. Hakem diyor ya sen kullan. Hocam taş benden çıktı. Tebeci kullanması lazım. Niye söylemiyor? Profesyonel futbolcusun. Anladım. Ya öyle yani, yani bizim hakem örnekleri var. Süper Lig'de birincilik evet, var. Evet, evet. Ben şimdi bizim tepkimiz tarıca yani hocalarla bizim futbolcularla şeyimiz yok. Bizim tepkimiz hakemiydi. Bizim bir yere o yeten soy modalan oraya girmemiz bile yanlış. E bu olayları fişeklendiği için hem Arif Başkan oraya geldi biz oraya geldik. Ne oldu? O bize bir şey söylüyor. Biz ona bir şey söylüyoruz. Olay büyüdü, büyüdü, büyüdü. Belki de hiç o kapıları açmasaydılar belki de biz oraya giremeyecektik. Arif Başkan da oraya gelmeseydi bu olaylar bu kadar büyümeyecekti. Arif Başkan bu işin takipçisi olacağız diye ısrarla vurguladı Başkanım. Emniyet anlamında. Ta, ya takipçisi olabilir yani biz biz yani emniyet yani takipçisi olsun yani biz olmasın mı diyoruz? Biz de, Siz takipçisi, ol Heh, biz de takipçisi olacağız. Niye olmayalım? Ama yani ben kar, kara değil DAP, mahkemede bitecek gibi maç başkanı. Ben yani niye mahkemeli yani kim kimi vurdu, kim kimi öldü Bu futbol unutuldu gitti. Hocam ama şey başkanım rap raporları alınmış ya haliyle otomatik mahkemeye sevk ediliyor. E, tamam tat bizim bizim futbolcular da aldı rapor. Siz de aldınız daha raporları? Evet. Evet. Hani adalet karar verecek bu. Karar, karar verecek de yani buna bir yani buna ne gerek? İddia edeceğiz. Yani ben, ortada darp raporları varsa herkes de birbirinden şikayetiyse hakime kalıyor iş. Işte. Yani evet. bazı oyuncular ceza alacak demek ki. Bazıları beraat alacak, bazıları farklı cezalar alacak. Ya şimdi, oraya gidiyor. Ya şimdi onların hep bütün şeyi Alper Sürücü çılan ilgili raporları. Ben onları da biliyorum. Yani Alper Sürücü yani o çocuğa da o kadar yüklemenin anlamı yok yani. Tabi bir yanlış yaptı. Ama onu konuşmadan ben şimdi desem ki doğru yaptı veya yanlış yaptı ben diyemiyorum. Ben kulüp olarak çok üzüntülüyüm. Bak o camiadan da o olaydan dolayı özür diliyorum. Yani o Alper Sürücü'nün o hareketinden dolayı ben özür diliyorum mı Ama bakacağız o konuyu daha ilerleyen günlerde o takipçisi olsun biz de olacağız sorun değil başkanım, yani başkanım hukuk sisteminde mahkemenin önce zaten bir uzlaştırma süreci oluyor. Uzlaşma diye bir şey var. Orada bir tatliye bağlanma durumu olabilir belki. Ya şimdi federasyon bir cezaları versin de ondan sonra biz evet. arabulucudan o çocukları bir araya getiririz. Bu uzlaşırız yani bu kadar bir şey, bunu bu kadar büyütmenin de bir anlamı yok yani. Telefonda görüştünüz mü Arif Başkan'la maçtan sonra veya yayından sonra? Arif Başkan telefonlarımıza çıkmadı. Onun için yani biraz da küskünüm ona yani. Yani ne oldu da telefona çıkmıyorsun? Yani orada bize mesela bize dediler ki yani yukarıdan bize dediler ki yani bu kadar tamam bu olaylar olmuş. Yani şikayetçi olmayın yazık Yazıkçına yani şimdi o camiye da büyük camiye burası da büyük camiye. Biz onuncu şikayetçi olmak istemedik. Yani ne oldu? Biz saat 3'te maç bitti, 5'te evde olacakken saat 10'da olduk. Fark eden bir şey olmuyor yani. Sadece ne oldu? Yani ne oldu Aşkın yani? stadyumda böyle görevliler dışında taraftar var mıydı? Video çok kalabalık ya o yüzden bu sorular çok geliyor. Ya Spozlar biz de... vardı, teknik heyet vardı, yöneticiler vardı. Bunların dışında olmaması gerekenler var mıydı sahada? Sağda kimler vardı mesela? Şu bizim yani bizde zaten biz kaç kişi gittik oraya? 20 kişiydik zaten. Topu topu 20 kişiyiz yani başka kimse yok. Ama sağ olsun yani başkanın o bir dünya adam vardı orada. Bir dünya özel güvenlik firması var. Ne kadar özel güvenlik varsa orada. Ondan sonra pasın çok vardı orada. Bir dünya basın vardı orada. Yani orada pasın da vardı yani. Emniyet Neden vardı? videoyu da basın çekmiş? Darıca evet. basın çekmiş. Yani şeyi de var mesela emniyet de çok vardı. Ama dışarıdan öyle kimse yok. Yani yöneticiler ve kulüp başkanlarından başka harici kimse yoktu yani. Taraftar yoktu. Peki maçın yok hakemiyle taraf. ilgili bir takipte bulunacak mısınız? Yani ya şimdi e, ben bir pazartesi günü bir hakemle ilgili bir görüşme yapacağım. Yani yazık yani bak şimdi emeğimizin hakkını ben her zaman diyorum. Ha hakemler de yanlış yapabilir. Yani körmemezlikten gelebilir. Şimdi ben sadece bu pozisyonu hakeme bağlamıyorum. Yani orada şimdi bağlasam, şimdi eğer o pozisyon direkt gidip kol olsaydı o zaman hakeme bağlayabilirdim. Ama ne oldu? Benim kalecim o pozisyonu kurtarıyor, kornere gidiyor. O zaman hakemden çıktı olay. Ama başkanım yok. ben bir soru soru ile şey Halime 55 Muhammed'in e, o kullanıcı ismi onun önemli bir iddiası var. Bir gazeteci bir çalışanınıza vurmuş galiba bununla ilgili bir bilginiz var mı? Benim kime vurmuş? Benim yardımcı hocam Kocaeli'ni Doğan hocama vurdu. Böyle bir şey şikayet var mı? Şikayet ettiniz mi gazeteciyi? Yani şikayet ettiniz. Garıca ettim. Gençler Birliği görevlisi de yani gazeteci basın muhabbeti. Neydi ismi? Orhan mıydı ismi? Neydi ismi? Ben tanımıyorum. Ben şimdi duydum zaten Halime 55 Muhammed isimli. Bizim Doğan Hoca'ya bizim hocamız yardımcı hocamız da Koçeyn'di. Amigo Mabı diye birisiymiş. Ona, ona şey, vurdu. Soru o da şikayetçi oldu. O da şikayetçi oldu. Ya senin ne işin var? Pasın, sen benim hocamla ne işin var? Yani o pozisyonlara niye giriyorsun? Yani Hı. o da bir bir enderasan bir şey yani. Valla e, eklemek istediğiniz bu konuyla ilgili normal kulübün serisiyle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili konuşmadığımız bir şey varsa anlatın başkanım bilelim. Şimdi, şimdi bizim e, şimdi bizim Tarıca Gençler Birliği futbolcusu ekibiyle şimdi mesela Ender Özye ben tanıyan bir kişiyim. Yani tamam 90 dakika hocam emeği var. emeğin için mücadelesini ver. Benim sadece anlamadığım şu. Biz protokoldayız. Maç bitti. Bak maç bitiyor. Neden benim kalecimin üzerine hem kale arkasından top toplayıcılar yedek kulübesindeki oradaki bütün millet bizim kalecinin üzerine yüklendiler de bu olayları fideş, yani ateşlediler. Ben ona akıl erdiremedim. Başkanım e, pandemiden dolayı top toplayıcılar U19 takımının oyuncuları oluyor. Haberiniz biliyorum, olsun. Siz biliyorum. De biliyorum, öyle biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Aynen doğru. Yani zaten olay ondan sonra Ateşlendi yani oradaki o pozisyon benim kalecim ya bir tane kalecinin üzerine 12-13 tane o pozisyonları size attılar zaten var sizde evet. onları. Paylaştık bizde evet. E, ondan dolayı bu olay oldu. Neden acaba? Yani şimdi Arif Başkan da dün akşam diyor ki al 3 puanı da ver TBC öyle bir şey var mı ya? Herkesin emeği var ya emeği var emeği. Maç beraberada bitebilir, yeniliriz yeneriz o farklı bir şey. Oho, farklı. Sen tebeceye al da 3 puanı alcaya öyle bir şey yok. Herkes emeğinin mücadelesini veriyor emeğini. Ben ona kızıyorum. Benim teknik ekibim de emeğimi emeğimi çalmasın kimse. Bak hakemler yanlış yapabilir. Doğrudur. Ama biz hep her şeyi hakeme yüklemeyeceğiz. Bizim orada tepkimiz hakeme ben gene söyledim. Pazartesi günü de söyleyeceğim. Yani hakem yani inle hakemin üzerine değil de ya biraz daha dikkat etmelerini istiyoruz yani. Ya şimdi e, palilikleri oynanmıyor. Yani gelen hakemimiz dinden gelmiş daha 6. Bro Sener 3. Lig'de maç yönetiyor. Ama 4. hakem ne işe yarıyor? 4. hakem. Senin gözünün önünde futbolcudan taş çıkıyor da sen niye orta hakemi Uyandırmıyorsun ki hocam. Orta hakem kararsız kalıyor. Dördüncü hakeme bakıyor. Bir iki saniye sonra veriyor kararı. Videodan öyle gözüküyor. Doğrudur. Doğrudur. TFF yani PfdK'ya güveniyor musunuz? Yani beklediğiniz cezalar çıkmazsa tahkime başvuracak mısınız? Ya, yok yok. Zaten e, gelen şeylerde şey, maddeleri belli. F hangi futbolcu kaç maç ceza alacak? Biz mesela yöneteceğiz Bizim kaç maç ee, hak mağlubuydu. 30 gün mü alacağız? 15 gün mü alacağız? 40 gün mü alacağız? Işte. Bunlar benli. Maddelerden belli yani. Evet. Onun, için, onun için yani hiç yani tahkime gitmeye bile gerekmez yani. yani Başkanım ben, ben... konuyu kapatalım tamam. istersen. Çünkü e, 38 dakika bu konuyu konuştuk. Ee, şey yapalım. Normal artık kulübün işleyişine geçelim. Tepecikli evet. sporun evet. hedeflerine geçelim. Ee, şimdi, bu şimdi büyük cezalarda ülke... geldikten sonra takıma takviye yapmak da gerekecek. Eksik futbolcularla devam edeceksiniz bir süre. Transfer olacak evet. mı? Hedefler neler? Biraz klibi anlatır mısınız? Ya şimdi büyük çekmece debecik Spor'un her zaman hedefi e, uzun yıllardan beri uçamayan içinde olduğum için yani 20 seneden beri kulübün <gülüyor> başkanlığını yapıyoruz. Yani bu üçüncü senemiz yani ikincilikten düşerli ikincis üçüncü senemiz. Yani tabii ki. Transfer sözünü geldi transferler yapacağız mecburuz yapacağız eğer hedefi yani e, hedef varsa transferi de olması lazım ha mevcut şu anda kattromuz yeterli mi tabii ki yeterli ya yani bu çocuklar bu mücadeleyi verdi aldı ama transfer yapacağız yani biz büyük çekmezi spor olarak e, her zaman e, artık birinci nazilli fedya gidiyor. Biz de herhalde plööfü kovalayacağız. Favori Böyle Kütahya mı başkanım? Favori ama, Kütahya bu Ya Kütahya da var. Evet Kütahya da var. Ee, ama e, 3 puanlı sistemle her şeyi değişiyor. Ama biz kaybettik. Yani biraz da bizim sistemin şöyleydi. Biz eğer e, Tarıca'yı yenip de 24 yapsaydık. Yukarıya doğru yani birinciye doğru hedef yapacaktık. Ama futbol bu. Oynanmadan hiçbir şey diyemeyiz çamiamız her zaman transfer de yapacağız. E, işi sıkı tutacağız. Bu pandemi sürecinde biliyorsunuz e, artık erteleme olmayacak. Yani evet. onun için siz mağlup olacaksınız. Mağlup olacaksın. Onun için biraz kadroyu güçlendirmemiz lazım. Hazır hale getirmemiz lazım. Bu teknik ekibin işi biz gereken e, takviyeleri yaptıktan sonra biz kulübün e, işleyişiyle uğraşacağız. İnşallah sezon sonu iyi bir yerde bir çekmez spor olacak diye düşünüyorum. Başkanım hangi mevkilere takviye yapacaksın? Şimdi taraftarlar da merak ediyor bunları. Taraftarlar soruyor. Bizim iki seneden beri iki seneden beri bizim e, kanatlarda biraz sıkıntımız var. Sağ ve sol kanatlarda şeyimiz var. İşte bu Alper'in e, durumu ne olacak? Gene Alper'e döndük. Stoper kendisi eğer böyle uzun vadeli bir ceza alırsa stoper bir ihtiyacımız olacak. Yani genelde kanatlara bir, bir, bir forvet de olabilirse o da olabilir yani görüştüğümüz oyuncular var. Yani diyor fazla da yapmayacağız yani 4-5 tane bir transfer yapacağız. Başkanım şimdi ligin ilk 2 sırasındaki takımlar 4 mağlubiyet almış. Siz de 4 mağlubiyet almışsınız. Yani sizin burada da e, sanki böyle berabere bitirmeniz gereken maçları kaybetmişsiniz gibi bir algı algı var. İşte maç 90 dakikada bitse şu anda bizim o gibi bu anımız vardı. 90 dakikada biz zaten. Biz zaten bütün maçları hep kalip iken 90 artı 6, 90 artı 5, 90 artı 7. Böyle 12 puanımız yani 10 puanımız gitti. Teplasmanda pek maç kazanamamışsınız. Kazanamıyoruz da evet. Teplasmanda kazanamıyoruz doğru. Tesis anlamında nasıl bir kulübsünüz başkanım? Darıca'yı çok vermişsiniz de siz de durmuyor musunuz? Darıca'ya ilk defa ben Darıca tesislerine gittim. Yani gerçekten yani güzel, muhteşem, bırıl bırıl, aynı bizim tesisler gibi, biraz ben titizim, bizim de Tebecik Şonur Güneş tesislerimiz, yani stadımız olduğu yer. Yani gerçekten derdemiz her türlü, yani inşallah bir fırsat buldunuzu, bir davet edeyim sizi de, bir gelin, görün, bir çekim yapın. Yani gerçekten e, Tarıca'yı da beğendim, inşallah iyi yerlerde olur. Ama o tesisi oraya kazandıran kimlerse, emeği kimlerin varsa mesela eski başkanlardan Halil Başkan vardı. Hal Başkan'ı tanırsın herhalde. Bilmiyorum. Soyadını mu? bilmem lazım. Akbaşoğlu, Halil Akbaşoğlu, 11 sene orada kulüp başkanlığı yaptı o başkanımız. Yani Anladım. onun da orada çok emeği var. Ondan da telefonla görüşmüştüm. Yani bizler de devam ettik. Mesela bizim Tepecikşonur Güneş Stadı'nın da e, 1994'ten beri bir tesisti Ama tabii biz belediye başkanımız olsun Doktor Hasan Akgün ve bizler emeğiyle bizim de çok güzel bir tesisimiz, stadımız var. Yani iyi yani tesis anlamında sıkıntımız yok. Yani bırıl bırıl. Başkana sorum. Ee, Hasan Fedayil'in sorusu. 2002 doğumlu Elit Bey Akademi grubunda oynamış oğlumu başkan bir... Baksa lisansını sıkıntı yok Enver hocamız görsün Türk futboluna kazandıralım önümüzdeki pazartesi geleyim diyor. Başkanım bir taraftarımız oğlunuz kulübünüze denemeye getirmek istiyor. Ya, Islarla o... sormam için baskı yaptı valla. <gülüyor> ya şimdi İngi bu pandeminden dolayı bu elit gelişimlikler oynanmıyor ya İngi. Evet. Yani çok üzülüyorum. E, bizim de şimdi 2002'li, 2001'li işte O17, O19'da bir dünya genç ve yedenekli oyuncularımız var. Bizim şu anda 7-8 tane böyle altyapıdan oyuncumuz var yani şu anda takımda Hazırlıyoruz onları ama e, katrolar kalabalık yani. Şimdi tabii ki o çocukları da görmemiz lazım. Şimdi nasıl görelim? Ama ancak bunları sözön başı bunları görebiliriz. Yani sözönün hazırlık şeyinde görebiliriz. Çünkü ikinci yer, ara arada farkı yok yani. Şimdi Hı şimdi 16 tane maç oynayacağız şimdi bütün hocaların sonra maça çıkacaksınız Evet onun için inşallah yani gene de bir yani iletişim kurarsa yardımcı oluruz yani bir bakarız yani yani buradan da onları şey... tesisleri geleyim demiş yani getireyim demiş. Evet. Hı -hı. gelebilir Pardon. gelebilir Trabzonlu Trabzonlusunuz değil mi Evet Trabzonluyum Evet Trabzon, Trabzon. spor ve Hekimoğlu FK ile aranız nasıl oradan alır mısınız o iyi, iyi. Başkanım gerçekten da büyük işler yapıyor, onu da takip etiyoruz. Yani o da tüz işte, Sadın aldığı Hekimoğlu yattı. Gerçekten inşallah yani kesin sene çıkamadı ama inşallah bu sene beded yani bedede birinciliği zorlar yani. Zorlar. İyi, i̇yi de gidiyorlar, i̇yi. çıkacak gibi de inşallah, inşallah. İnşallah. inşallah orada bir şeyler yapıyor. Gönlümüz evet. onlardan yana, gönlümüz onlardan yana. Başkanım hani sorumsuydu, şuydu Hekimoğlu'ndan kiralık oyuncu alır mısınız? 4-5 tane takip ya, ya şimdi ben kiralık oyuncuya fazla sıcak bakmıyorum. Konservi yani, severlerse seve ya, seve diyorsun. Yok şimdi yaşadım ben. Çünkü neden yaşadım? Mesela şu anda e, Beşiktaş'tan ben bu Sinan Gurumuş vardı Sinan gurumuş evet, evet. Şu anda Çorum'da oynuyor. Mesela ben onu Beşiktaş'tan kiralık aldım. O zaman ikincilikteydim. Evet. O sezon çocuk 10 16 gol attı. İyi de bir sezon geçirdi bende. ikinci sene kiralık alamadım onu. Ve o çocuk e, ben ben de parlayan bir yıldız. Ben ondan para kazanamadım. Onun için ben kiralık oyuncuya sıcak bakmıyorum. Ya biz oyuncu... başkaları yedi diyorsunuz. Başkanım. Aynen öyle. Onun için e, bizim oyuncumuz olacak. Başkanım, kulübün ekonomik durumu nasıl? Bordunuz var mı? Ya şimdi kulüp, bizim kendi şahs şahsı yani AŞ Kulüp olduğu için E tabi sıkıntılar var her kulüp gibi yani bizim de sıkıntılarımız var Ama tabi bizim kendi malımız olduğu için büyük gün sıkıntı çekiyoruz, üçüncü günü e, Çözüyoruz sıkıntıyı yani, biliyorsunuz bu pandeminden dolayı e, Federasyon'da paralar biraz geç geldi Yani ilk yarı bitti, yeni yeni gelmeye başladı ama oradan gelen bara kulübü çeviriyor mu desen çevirmiyor ama e, tabii ki takımımızı sahiplenmemiz lazım onun için mecbur sıkıntı ve yani maddi durumu var veya yok yani orta gidiyor yani biz öyle büyük paralarla beraber bu işi yürütmüyoruz yani belirli bir bütçemiz var o bütçenin üzerine çıkmıyoruz zaten ama yeterli mi değil. Başkanım Murat İkiz, U17 teknik sorumlumuz Onu da selamlar bu arada. Aleyhisselam. Ee, Aleyhisselam. Peki Aleyhisselam. bu akademi takımlarının ne zaman başlayacağıla ilgili size bir bilgi verildi mi kaderasyon tarafından? Şu anda hiçbir bilgi verilmedi. Ben böyle arada sırada arıyorum. İşte bu pandemiden dolayı daha henüz büyük ihtimalle de bu sezon oynanmayacak gibi düşünüyorum. Bu gelişim akademilikte oynanmayacak. Daha ile ilgili bir Mart'ta Fetemiz başlayacakmış mi? başkanım. Benim aldığım duyum Ha Mart'ta mı başlayacakmış? Ama Mart'tan. benim de aldığım şöyle. E, tek devreli oynanacakmış. Evet, evet. Mart'ta başlayacak. Mayıs sonunda bitecek. Tek devreli playoff'la bitirecekler yani. Ya, olabilir. Onun için e, alt yabımlar... Açıklama bu, yok. Denen... Açıklama yok. Tamamen hani, içeriden alınan kulis bilgisi. Resmi başka bir şey çıkarsa biz yo, yalancı olmayalım. Yok kulis yani bilgiler doğru olabilir. Doğru. yani Ama oynanması lazım. Yani, yani oynanması lazım. Bir gelen palliklerin oynanması lazım. Evet, kesinlikle çünkü devam eden bir işleyiş var. Ya üçüncü lige takım çıkması gerekiyor, bazılarının düşmesi gerekiyor. Yine Ama belki düşmeler iptal edilir. Ya belki de hiç oynanmayabilir. gene aynı yani aynı sisteme dönebilir. Ee, Üçüncülükte biliyorsun, dört grup oldu ya, dört takım düşecek evet. ya. Yani belki de pallikleri oynanmayabilir. Bizden dört takımlar düşer. Yine aynı üç gruba düşünebilir diye öyle de bir düşünce var yani. Başkanım böyle şahıs takma olunca da çok borslanamıyorsunuz değil mi? Dernek statüsü gibi değil. Dernekte böyle biraz par sarıl, parmağı savunuyorlar. Ya yani sizce arasındaki fark ne dernek statüsüyle AŞ'nin? Şimdi şöyle eğer bizim kulüp dernek olarak devam etseydi belki de şu anda bizim 15-20 diriliyon belki borcumuz olurdu. Ama 20 sene bak 20 sene diyoruz yani dile kolay evet. bir kulübü yönü diyorsun 2009'da aşı oldu bu kulüp 2009'da şimdi toplasan yani toplasan 500 milyar borcun var veya yok 500 milyar her zaman bulabilirsin ama 15 trilyon 20 trilyonu 10 trilyonu bulma şansın zor. zor. Üçü, bilmediğim için soruyorum. Üçüncülükte bir takımın bir yıllık geliri ne kadar oluyor Başkanım? Şu açıladı Ya Türkiye Futbol Federasyonu veya iddia gelirlerinden yani üçüncülük kulübün geliri bir 750 ile iki arası. En fazla 2 milyon diyorsunuz yani. 2 milyon, işte 1,5 bir milyonla bir biz boyuyoruz. İşte bütçemiz 3,5 üç, milyon üç arasında sezonluk gidiyor. Böyle lige baktığımda da uzak deplasmanlar var. Yani ağır deplasmanı var, Yozgat var, kat var, Ceyhan var. Yani uçak masrafları falan biraz zor oluyordur başkanım. Ya zor olur onları sağ olsun işte federasyonumuz karşılıyor işte. O federasyonu verdiği o paranın içinde zaten uçak biletleri ve konaklama paraları o şeyin Bunlar. içinde. O bizi bize rahatlatıyor bizi ya. Borcu yani. olan takımlar alamıyorlar. Başkanım işte onlara hep temliğe gidiyor. Yok, borçlara kesiliyor. Sizde öyle bir durum yok. Yok konaklamayı alabiliyor. Konaklamayı yok. alabiliyor. Başkanım ben Eskişehir sporluyum. Eskişehir Sporlu yok gelmiyor. Direkt borca kesiliyor. Konaklama paralarını ben alıyor biliyorum ya. Yok borca, e, bizim banka borcuna kesiliyor temlikten dolayı. Büyük Tabii, bir oldu. kuruş para Yani üstlükleri durumda alayım. Şimdi düşün işte Eskişehir Sporu, Eskişehirlisin Eskişehir sporu, görüyorsun ne durumda? 250 trilyon borcu var işte. Yani <gülüyor> sizin 500 katınız. Kosko Koskoza Çınar Ağacı gidiyor. Eskişehir yok olup gidecek. İşte kötü örnek. Bursaspor'un 400 milyon borcu var. Yani Gaziantepspor yok oldu, gitti. Başka bir isimle oynuyorlar. Mersin İlman Yurdu yok, ordu yok. Yani yılların kulüpleri hani sizin gençliğinizde damganızı damgasını vurmuş kulüpler bugün piyasada yok. İşte iyi yönetilmedikleri için, ternek olduğu için adam futbolcu getiriyor. Yaz yaz yaz. Ama yazdıktan sonra bunu ödenecek. E bırakıp gideceksin. Bırakıp gideceksin. İki sene sonra gideceksin ama o borç orada. İşte Karabük. Karabük spor. Evet yok. Yani bir peynir faturaları kesmişler başkanım. Bütün şeyi ya, peynir yese bitmez o peynir yani. Ya ne işte, ne der, bunlar ne bunlar ne üzücü, üzücü işte. Bunlar gerçekten üzücü. Onun başkanım son de... sorum şu olsun. Sonra yayını bitelim. Geç saat yani 11.30'a geliyor. Başkanım Tepecik Spor'un uzun vadeli hedefi ne? Yani sizi görüyor evet, muyuz bir spesifikte, tepe tepe Şimdi Tepecik Subaru'nun e, gerçekten e, ben üzülüyorum. Ya şimdi testek e, amaçlı ilcemizde tek profesyonel kulubuz yani Büyükçekmece çekmeceli ilcesini temsil ediyoruz. Yani biraz 150 bir bin nüfuslu bir ilçeyi temsil ediyorsunuz. Belediye ile olan ilişkinizi yani, sormayı unuttum. Onu da soracağım. Ya belediyeyle ilgimiz iyi ama tabii ki ya bu pandemiden dolayı belediyeden fazla bir destek alamıyoruz. Yani sıkıştığımız da gidebileceğimiz yer yeri orası. İşte başkanımız yani bizim canımız şehrimiz. Her zaman yani öyle bir sıkıntı çekmedik. Allah'ımıza şükürler olsun. Çert çert yalan olur. Ama böyle sıkılırsa gideceğimiz e, yer orası. Şimdi Büyükçekmece şanslı bir ilce. Yani spor anlamında yani evet. şu anda 22 bin kişilik Büyükçekmece adet spor kompleksi var. Bizim hedefimiz şu 3 senede BDD birinciliğe çıkmak. Yani bu seneyi ben geçtim ama kovalayacağız. Yani Bülöf Mülöf'ü kovalayıp belki bir ikincilik yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama Büyükçekmece süperlik değil de yani BDD birincilikte bir Kulüp olması lazım. Yani temsil etmesi lazım. Yani çıkarsanız da bir Altın Ordu modeli mi takip edersiniz? Tabii. Çıkınızda? O anlamda e, büyük 70 yaşın az önce siz dediniz yani nüfusu büyük olan bir ilce. Subor sahaları olan bir ilce yani. Bu arada da belediye başkanı gerçekten yani e, her mahallesinde subor değilsisi var. Yani Çelaniyesinden tut Kamil Obası'na işte Mimar Sinan, Kumburgaz, Tepecik yani bayağı o yönden şanslı Hı. bir ilçe. E bizim Tepecik Şonol Güneş statı, e 22 bin kişilik Büyükçekmece Atatürk spor kompleksi. Üç tane saha yanında var. İşte biraz daha özverili olursak, yani oralara yukarıya çıkarsak, o zaman destek de çok gelir yani bize destek tabii, gelir. Tabii, Ama bu tabii. üçüncülük ve ikincilik. Şimdi ben ikincilikte yedi, sekiz sene ikincilikte oynadık. Yani oraları biliyoruz. Ama yukarısı. Yani BDD birincilik. Bizim yani gibi... Yayıncı kuruluş girdi mi işin rengi değişiyor başkanım. Aynen katılıyorum. Kuruluş çok değiştiriyor işleri yani aynen, Sizin aynen gelirinizi öyle. böyle 5'e 6'ya katlıyor TPP 1'lik Şeye çıktın mı Süper Lig'e of, bir galibiyete O zaman 2 milyon TL falan ya şimdi, e, Konu konuyu açıyor Mesela şimdi evet. biz 2. Lig'deyken Kara Gümrük Yani biz 2. Lig'deyken kara, evet. şey, kara Gümrük 2. Lig'deydi Ama 4'eydi Şimdi Kara nerede Biz neredeyiz Mesela Alanya evet. mesela Alanya biz Közdebe, Ankara Gücü, bunlarla biz Ördürün Supor, bunlarla biz ikincilikle mücadele ettik. Ankara Gücü, Ankara Gücü, yani Mehmet Başkan vardı Mehmet Diyar. Ya Başkan evet. diyor ya bizim bu tebessüe şansımız hiç tutmuyor. Herp yeniyordu bunları. Közdebe. Mesela sadılmadan önce MMS bir başkan almadan önce İmaniye iken şey yani, değil mi? Yok şehir yani orijinal Göztepe tamam. Onun için yani o başkan mesela o da bize şansı tutmaydı. Biz neredeyiz, onlar neredeydi? Demek ki yani büyük kulübün arkasında bir güç olması lazım. Destek olması lazım. Yani bizim de arkamızda yani çamlıca olarak yani büyük çekmezide işte bunu biz yansı şey yapamadık. Yansıdamadık. Ama, ama inşallah tanıştığımızda... ilerleyen zaman geriye dönmeyeceğiz. Hedefimiz her zaman yukarı olacak. Başkanım yani inşallah, inşallah şampiyon olursunuz da bir de şampiyonluk programı yaparız. İnşallah inşallah inşallah. Allah razı olsun Hayır. inşallah onu da yaşayacağız. Çok yaşadık ama yaşayacağız. İnşallah başkanım. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Çok renkli ben insansınız. Ben de memnun oldum. Çok positif insansınız. Allah razı olsun. Şimdi Tarıca'dan başladık. diye şey biz e, tarıca bu bizim karde yani biz de Tarıca çamiaları her zaman toz kal, kalacak yani yani bunu buradan da söylüyorum yani tarıca da benim ayrıcalık yani orada git biraz taraftarlarını yani beni canı gönülden onlar beni çok severler ben de onları çok seviyorum biz ya bizim taraftar olsun tarıca'nın tarıftarları arasında bir sıkıntı yok üslümet yok ya futbol oynandı bitti ya biz e, pazartesi salı günü Federasyon açıklamayı yapacak zaten bu Alperle ilgili, bizimle ilgili, işte Tarıca'nın oyuncularla ilgili. İnşallah yani bir daha şimdi Tarıca 2-3 tane oyuncusu yaraldı. Baktım ben. Tet şey, tetbirlolarak sevk edildi. Evet. Bir tane Neyin kırmızı abi? karttan dolayı, diğerleri de kavgaya karıştığı işte. Yani inşallah fazla ceza almazdır. Biz yani ben Sizin şimdi güçlü bir ki... rakibiniz playoff yolunda. Ya güçlü bir de e, transfer yasağı olan kenç çocuklarla beraber mücadele ediyor. O çocukların emeğini çalınmasın yani. Şimdi bu olayı biz tasvip etmiyoruz yani. Çok üzüldü. Yani bu Alper'le ilgili biz gereken şey görüşeceğiz zaten çocuklarla da görüyoruz. O da çok üzüldü. İnan ki bak buradan bak sizin bu yayında söylüyorum. Hanımı ve bir buçuk aylık bebeğinle beraber oradaydı. Bir buçuk aylık bebeğinle beraber. Saat 9'e kadar emniyetin orada ifade şey raporu aldı. Yani o hanım olsun, kendisi olsun çok üzüldü. O bile anlayamadı yani niye yaptım diye ama orada onun üstüne fazla şey yapalım Dedim oğlum bırak sen şimdi git tadilini yap. Pazartesi günü görüşüyor. O çocuk da çok üzüldü. Şimdi buradan Arif Başkan diyor ya Alper Sürich, lisansini Sürich lisansını yırtsınlar bilmem ne. Bu Olay olmuş ya. o da o ekmeğini ondan yiyor. O da üzülmüştür. Üzülmemiş biz üzülmüştür. Başkanım Alanyalılar ve Altaylıların da selamları var altta. Onlarla da oynadım. Onla bak Alanyayı unuttuk, Altay'ı unuttuk. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çağmayılara başarılar diliyorum hepsine. Teşekkür ederim başkanım. Bizi, bu yayında olmaktan mutlu oldum. Size de başarılar diliyorum. Çok İyi güzel. geceler diliyorum. İnşallah Başlarım. güzel zamanda görüşürüz. Biz Anadolu'nun sesiyiz. Yani Tepecik Avrupa içerisinde olsa da, yani Avrupa'da olsa da Anadolu takımı bizim yüzümüzde. Anadolu ruhuyla olsun. mücadele ediyorsunuz. Mücadelemize memnun. saygı duyuyorum. Allah razı olsun. Şamiamız adına hemenize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum Başkan. Çok teşekkür Sağ ederim. Sağ olun.